Bekarat de esas tam olarak bekaret bugün algıladığımız anlamıyla bekaret. Bekarati anlatacağım bir gün uzun uzun. Bu benim hassas konum Burakcığım. Biliyorsun bilmiyorum bil, biliyor musun benim bekaret konusunda? Biliyorum hocam biliyorum. evet, evet. evet. Bekarati uzun uzun bir gireceğim. Ee, daha sonra o kızlıkları falan vesaire o, da, o bölümde. Ee, bu kızlık vesaire uydurulması de işte bu 1500'leri, 16. yüzyıl falan işte zaten. O dönemde bekaret bir e, kadının hassasiyetle evlenene kadar, yani Tanrı'nın o kutsal bağıyla bir erkekle birleştirilene kadar koruması gereken değerli bir hazine. Bu hazine varsa değerli kadın yoksa yok. Hani gerçekten hakikaten şu anda Orta Doğu durumu. Ben bunun tarihçesini biraz anlattım Modern Sabahlar 1 Kasım yayınında, onu tavsiye ediyorum hani podcastlerden, Spotify'dan filan bulabilirsiniz Modern Sabahlar'ın 1 Kasım yayınını. Baya Ege ve Fahir'i emellerime alet ederek bakın böyle bir tarihçesi <gülüyor> var bunun diye anlattım. O Hacri Bey demiş, millattan tarih... önce miydi hocam bu düşünce demiş de ben bilerek onu tam konuyla alakalı ekranı ikaret... verdim. Bekaret konusu milattan önce değil fakat hani bir kadının ilk cinsel ilişkinin anlaşıl, anlaşılmaması yani insanlık tarihi kadar eski belki 10.000 yıldan fazla zamandır olan bir konu. E i̇şte tam anlattım bunları modern sabahlarda, neolitik devrim falan, ta oralarda. Ben izliyorum. Evet, edelim, tamam. evet. E, bekaret ve yani kadının bir meta olarak alınması, verilmesi vesaire. E, tabii ki patriarka ve o hani bir e, sahiplik, yani bir araziye sahip olma, bir mala sahip olma, ata erkinin gelişmesiyle olan bir şey tabii ki bekaret ama bunun bir hani belirteci olması, bunun bir testi olması falan hep o e, orta çağdaki e, kadın cinselliğinin ee, tamamen kilise baskısı altında kutsal e, ve saklı e, addedilmesiyle olan bir şey. O dönemde böyle kızlar e, bekaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkları zaman bazı böyle e, cadısal ayinler de yapılırmış. İşte kız bakire ise üzerine ışık gelir falan bu da onu anlatan bir tablo yani. Eğer e, bir ebe eli e, miti var bir, ebe, bir bakire kızın vulvasına dokunduğu zaman yanarmış kız bakire ise falan gibi böyle. Abi çok ilginç evet. ya. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ne kadar, şimdi bir şey diyeyim hocam. Tabii şu, tabii. Yayını, şu, şu yayını Türkiye'deki yobazları izle. Bak yobaz ne diyecektir ki Lan ne kadar yobazlarmış. Ya, o bile yobaz bulacaktır bu düşünceyi. Evet. O kadar yani insana garip evet. geliyor. Ama içinde yaşadığın toplumdaki şeyler bazen göremeyebiliyorsun. Yani dışarıdan sonra evet, an Evet baktığımda... görünmüyor. Dışarıdan bakınca görünmüyor Aynen. gerçekten. Bu da onu e, resmeden, yani bunu anlatan bir resim. E, bu kız bakire hem de pür bakire. Baksana ışık gelmiş yani Allah'ın lütfu üstüne gelmiş ama ona iftira atmışlar bakire değil diye. Hmm. Bekaret algısı ve e, histeri. Histeri e, o dönemde e, kadınlara atfedilen bir tanı olarak ortaya çıkıyor. Hister rahim demek. Histerektomi rahmin alınması. Hani hister rahim demek. Ee, histeri de rahmin huysuz kasılmalarından kaynaklanan kadında oluşan ruhsal sıkıntıya verilen bir isim olarak o dönemde tarif ediliyor. Ee, i̇şte ince hastalık dedim mi? genç kızlar böyle e, bu de bekaretin eldememiş tarihi Hani bilenkin çok özel kitabı onu herkese tavsiye ederim herkesin okumasını defalarca söylüyorum bekaretin eldememiş tarihi. Ee, orada daha detaylı anlatıyor benim bu söylediklerimin çoğu. Ee, o dönemde özellikle hani e, besin ne ulaşımın sıkıntılı olduğu bir dönem, yani kalabalık şehirlerin e, beslenmekte sorun yaşadığı işte hani Fransız Devriminin falan çıkışında altında o var. insanlar aç yani. E, o açlık dönemlerinde. Evin küçük kızı pek iyi beslenemiyor, gıdaya ulaşımı pek yok. Bir takım şeylerin eksiklikleri vardır o kızlarda muhtemelen. İşte B vitamini eksikliğinden tutta bütün şeylerin eksikliğine kadar. Bu kızlar evlendirildiği zaman, evinin hanımı olduğu zaman hem gıdaya ulaşımı artıyor hem de cinselliğini tanıyor. Dolayısıyla pek çok hastalığı histeri gibi, ince hastalık gibi geçiyor. Bu evlen evlenince geçer inancı işte orta çağa ait bir inanç. Ve o o zamanın kadınları böyle histerik, azıcık fazla sesi yükselirse e, böyle ara sıra farklı e, cinsel ya da cadısal ya da şey tane etkisi altına giren bir cins kadın aşağı bir cins yani zaten akıl ve kadın hani akıl ve kadın bir arada olmaz bu <gülüyor> <gülüyor> Bu dönemin şarkot, bu işte modern psikiyatrinin kurulduğu an aslında. Şarko hastanesinde bir histerik kadını tedavi ederken burada öğrencileri etrafında, o resim o, o zamana ait. E, Freud biliyorsunuz Şarko Enstitüsü'ne geldiği zaman e, ilk defa histeriyle orada karşılaşıyor ve bütün bir psikanaliz e, tezini bunun üzerine kuruyor. E, bunu e, mutlaka Twitch Psikologunda e, belirtmişsinizdir, anlatmışsınızdır. E, daha sonra işte Freud'un kadın cinselliğine, ya bakın aslında bu kadınlara histerik diyorsunuz ama bunlar ciddi e, istismara uğramış kadınlar çoğu ya da baskı altında yani baskıladığın zaman bak bu bilinç var ama bilincin bir de dışı var. O bilincin dışındakiler seni rahatsız eder. İşte bu kadın o bilincin dışındakiler yüzünden rahatsız şeklinde tanımlamasından sonra biraz e e bunların da demek ki bunlar da istiyormuş, bunlar da zevk alıyormuş gibi kadın cinselliğine e, ha bu da Histeria diye bir film. E, bunu da bu, bu akşam çok böyle film tavsiye etmeli bir akşam olacak. Histeria'yı mutlu et beni şeklinde Türkçe'ye çevirmişler ama e, tam olarak Histeriyi anlatıyor. Histeri o dönemin e, özellikle işte 19. yüzyılın başında Avrupa'da kaynıyor histeri. İnsanlar kavruluyor histeriden İşte kadınlar isteksiz. E, kadın cinselliğini yok sayarsan uzun süre baskılarsan, gölgede kalırsa kadın da bir süre sonra bunu baskılamaya ve yok saymaya başlıyor ve çok ciddi cinsel isteksizlik, soğukluk, dereceti de e, ortaya çıkıyor. O dönemde, e, 19. yüzyılın e, ikinci yarısında da, ilk yarısında da, e, kadın doğum muayenehaneleri, ofisleri böyle kadınların orgazm olmak için gittikleri yerler. Burada da kadınları orgazmeden bir jinekolog, alttaki sağda görünen yaşlı adam. Evet. Artık kadınları orgazm etmek için eliyle yapa yapa yoruluyor ve yanına bir asistan alıyor. Bu asistan da öğretiyor işte bak bu yağlarla buraya dokunacaksın, buraya masaj yapacaksın falan. Ee, adamın eli tendinit oluyor yapmaktan bunu ve vibratörü keşfediyor. Vibratörün keşfini anlatan bir film bu da. Yani dönemde, evet, dönemde hislerinin ne kadar büyük sıkıntı olduğu insanlar böyle gerçekten... Yani ettiklerini edeceklerine kendi pişman olmuşlar. Hani dinin etkisiyle kadın cinselliğini yok saymak ciddi bedelleri olmuş onlara. Böyle e, vibratörün keşfi falan o dönemlere aittir. Fakat esas ben kadın cinselliği. <gülüyor> Zaten notletmenin hocam İngilizcesi özür dileyerek aleyhiye giriyorum. Histeria'ymış. Yani Türkçe'ye böyle çevirmiş. Direkt histeria. Türkçe'ye böyle çevirmiş. Evet. E, fakat kadın cinselliğinin daha doğrusu insan Cinselliğinin ilk bilimsel e, incelenmesi Alfred Kinsey'e aittir. Alfred Kinsey bir biyolog ve profesör. E, ciddi katolik baskı, sanırım katolik yani Hristiyan dininin baskısı ile yetişiyor. Babası katolik. O katolik. katolik mi? E, onun da bir filmi var. Buraya o filmi de koyuyorum. Kinsey diye, Dean Nisan'ın oynadığı, çok güzel oynamış gerçekten bu filmde öğretici cinsellik bilimi adına. <gülüyor> Kinsey evlendiği zaman, bu da eşi hanımefendi, dini ortamlarda da uygun görülerek hani evlendiriliyor ve eşiyle ilk cinsel ilişkisini evlendikten sonra yaşıyor, ciddi baskı altında yaşayamıyor, vajinismus yaşıyorlar. Vajinismus sorunuyla gittikleri kadın doğumcunun, yani bu bilinen bir şey demesiyle a bunun bilimi olabilir kendi çünkü bir bilim insanı her şeyi bilimsel bakış açısıyla değerlendiriyor hani gerçekten dört dörtlük seksoloji biliminin kurucusu babası diyebiliriz Kinsey için daha sonra Kinsey'e homoseksüel ve pedofil suçlamaları oldu Kinsey Vakfı ciddi suçlamalar altında kaldı ama er ne olursa olsun sevabıyla günahıyla Kinsey gerçekten modern cinsellik biliminin kurucusudur yüz binlerce insanla görüşüyor. Onların cinsel e, hareketlerini, isteklerini, fantazilerini sorguluyor, masturbasyon pratiklerini sorguluyor. Olayın sadece vajina penis olmadığı, bir kadın bir erkek arasında olmadığı, çok farklı yönleri olduğu, kinseyin raporlarında ortaya çıkıyor ve bu e, gökkuşağının yedi rengi şeklinde hani cinsellik skalasının oluşturulması kinseyin e, raporundan sonradır. Hani kinsey tarif ediyor tam full heteroseksüel işte biraz biseksüel falan şeklinde o skalayı oluşturması. Daha sonra e, kimseyle aslında çağdaşlar fakat e, kadın doğumcular her zaman için e, cinsellik biliminde e, sahnede e, William Masters, Masters William'ı Bill diye kısaltıyor İngilizler. Bill Masters bir kadın doğum uzmanı e, ve yanında çalışan sekreteri bu da Virginia Johnson. Ee, Bill Masters, e, bunun da güzel bir dizisi var, Masters of Secrecy. Ya hocam, tam diyecektim ki bu bir dizi andırıyor ve diyecektim. Evet evet bu. O bu dizi izleyip mi yani. hocam? İyi bir dizi o zaman. Ben biraz evet. göz attım şu hızlıca da. Dizi de, e, dizi de güzel çekimler şey yani. Dedim. Evet evet. Ha? Yani hmm, sekreteriyle yani. bunu seyredin. Evet.